Çok korkutucu görünen bir belirsiz integralle pi bölü x çarpı x'in doğal logaritması dx'in integraliyle karşı karşıyayız ve bunu nasıl çözeriz? Burada u yerine koyma yöntemini kullanabilir miyiz? Bu yöntem için bir ifade ve onun türevini arıyoruz. x'in doğal logaritmasına u dersem ne olur? Bu durumda du ne olacak? du, x'in doğal logaritmasının x'e göre türevidir. Bu da 1 bölü x d x. Bu d u eşittir 1 bölü x'e denktir. İntegralin içinde 1 bölü x'i peki nerede görüyoruz? Saklanmış durumda. Paydadaki x'in anlamı 1 bölü x ve bu dx ile çarpılmış. Bu orijinal ifadeyi baştan yazalım ki daha iyi anlayalım. İlk olarak pi'yi dışarı alırım. Pi'yi integralin önüne yazarım. Şimdi önce 1 bölü x'in doğal logaritmasını yazalım. 1 bölü x'in doğal logaritması çarpı 1 bölü x dx. Şimdi daha iyi görebiliyoruz. Bu ifadeler birbirine denk. Ama bu şekilde yazdığımda u yerine koyma yöntemini kullanabileceğimizi daha iyi görebiliyoruz. Uyu x'in doğal logaritması olarak alırız. Buna göre du eşittir 1 bölü x dx. Bu integralı baştan yazalım. pi çarpı 1 bölü u, u, x'in doğal logaritması, çarpı du'nun belirsiz integrali. Şimdi bu integral kolaylaşmış oldu. Bunun ters türevi nedir? Buna benzeri integraller almıştık. Bu, pi çarpı mutlak değer u'nun doğal logaritmasına eşit olacak. Böylece u'nun eksili değerlerini de kullanabileceğiz. Mutlak değer U'nun doğal logaritması artı c. Burada bir sabit var, artı c. Neredeyse cevabı bulduk. U yerine x'in doğal logaritmasına yazmamız lazım. Böylece bu güzel görünümlü sonuca ulaşırız. Bu belirsiz integralin ters türevini pi çarpı mutlak değer U'nun doğal logaritması olarak bulduk. U, x'in doğal logaritmasına eşit. x'in doğal logaritması sonra da artı c var. En baştan beri bu orijinal ifadenin sadece x'in pozitif değerleri için tanımlı olduğunu varsayabilirdik. Çünkü burada doğal logaritma alıyoruz ve mutlak değer yok. Yani bunu x'in doğal logaritması olarak bırakabiliriz. Bu varsayım işe yarar çünkü x'in doğal logaritmasının negatif olması durumu için bunun mutlak değerini alıyorum. Örneğin 0,5'in doğal logaritması. Neyse cevabı bulduk. Çok korkutucu görünen bir ifadenin integralini aldık.